Arkadaşlar bu videomda sizi birlikte bir tane challenge yapacağız. Ama challenge'ımızın adı e, arkadaşlar uzayan adam. Stretching song challenge yapacağız bugün. Arkadaşlar yani nasıl uzadığına bakacağım. Daha ilk defa aldım bu oyuncağı. Şöyle. Bakalım. Bayağı uzuyor. Bayağı uzuyor. Baksanıza. Ba Yamuldu ya bacakları. Çok enteresan bir oyuncak arkadaşlar. Ama çok da pis kokuyor. Elim acıdı ya. Çok zor çekiliyor bir de arkadaşlar. İçindeki neyse çok sert bir parça. Bakın koluna. Bakın. Kol gibi. Bir dakika, eli ayağına doğrastreceğim bir dakika. Şimdi şu kolanı hani büzüştü ya. Buradan ayağını geçiriyorum arkadaşlar. Ya bir şey yapacağım. Buradan da kolunu geçiriyorum. Sonra kolunu da dirseğinin arkasına doğru doğrastreliyorum. Dirseğini de ayağından geçirip şuradan eh. Bakın Dolaştırdım şu anda bayağı elini ayağı Ve bunu da Arkadaşlar Streetsam çok uzayan adam challenge'mız da bu şekilde Bakın elini ayağı dolaştı elini ayağını dolaştı Yuuu <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi bu sefer şöyle bir şey yapacağız yani bakalım benim bir tane kolumun tamamını alabilecek mi yani dolayabilecek mi ona bakacağız ilk önce uzatıyoruz oyuncağımızı Bir dakika Bunu bacak kısmından yapmamız lazım Şöyle Beğeniklik teste acıyor acıyo ya. Acıyo. Bakın. Evet. Bırakayım mı? Bıraktım. Bıraktım. Kolum var ya o kadar sıkıyor ki. Sakın böyle bir şey denemeyin. Baya acı tutuyor. Şimdi. Şöyle bir şey. Bir tanesini buradan geçiriyoruz. Bir tanesini buradan geçirip diğer elimde buradan geçiriyoruz. Bakın, elimi doladım bu seferde. Arkadaşlar yani her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bununla her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bakın. Mesela böyle yapıyorum. Yani sonra diğer elime dolayabiliyorum. Mesela bakın. Şimdi bir kolunu bu tarafa Diğer kolunda da serçe doğru dolayacağım Diğer elimi de buraya Ortadan geçirip Onu da serçe parmağını ilerletmiş olduk Arkadaşlar bakın Elime doladım şu anda onu Elime doladım Acıtıyor ya hala acıtıyor bakın. Bir dakika. Heh tamam. Şimdi elimi de çıkarttım. Evet arkadaşlar. Bu challenge'ımızın da burada sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar. Stretch Armstrong challenge'ının gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.